Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Haysan'la birlikte hazırladığımız Akıl Katanların ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hayatımıza, teknolojiyle, bilimle, zeka ile katkıda bulunanları tanıttığımız seride konuğumuz Profesör Doktor Burcu Özsoy. Burcu Hoca hayatını kutuplarda yapılan araştırmalara adamış bir bilim insanımız. Türkiye açısından kutuplar neden önemli? Buradaki araştırmalar hangi gerçeklere ışık tutuyor? Kutuplara giden bilim insanlarımız ne tür savunma sanayi ürünlerini kullanıyor? TÜBİTAKMAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Burcu Özsoy anlatıyor. Burcu Hoca, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde lisans ve lisans üstü eğitimini tamamladı. İlk Antarktika deneyimini 2006'da yaşadı. Hocam öncelikle çok teşekkürler, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben baktığım zaman kutuplara bana bir sonsuz bir beyazlık içerisinde bir yer çok gizemli geliyor açıkçası. Size sormak istiyorum, hayatınızda kutuplar ne kadar önemli? Ee, öncelikle ben de hakikaten çok keyifli sohbet için çok teşekkürler etmek istiyorum. Ee, anlatmaktan yorulmuyorum. Ee, yorulmak da istemiyorum çünkü kutuplar konusunu anlamak hakikaten önemli. Kutupların başta iklim değişikliği ile çok büyük il, il, ilişkisi var. Ee, özellikle kuzeyden baktığımızda kuzey alanını, okyanusu kaplayan deniz buzları, aynı zamanda güneye Antarktika'ya indiğimizde bir e, kara parçası, bir kıta ve etrafını kaplayan deniz buzları aslında iklimimizi dengeleyen parametreler. Tabii e, magazinsel olarak duyuyoruz, işte buzlar eriyecek, deniz suyu seviyesi yükselecek. Bu tamamıyla karasal buzlardan e, bahsettiğiniz buzlar. Ben hemen lafınızı böleyim. Aslında tabii kutup diyoruz, bir e, kuzeydeki kutup var, bir de güneydeki kutup var. Bir tanesi kara parçasının üzerinde, biri de galiba okyanuslar üzerinde yüzen bir pütle. Biraz onu bize açar mısınız? Çünkü insanların aklında kuzeye mi gidiyoruz, güneyi mi gidiyoruz, hangisi eriyor? Evet, aslında daha çok hep Antarktika, Antarktika diyoruz. Akıllarda hep Antarktika oluyor, Pengu, penguenlerin yaşam olanı Antarktika. Ama kuzeyden, Arktik'ten de bahsetmek lazım. Çünkü aslında bunlar her halükarda birbirinin tam aksi alanlarda da olsa birbirlerinin tamamlayıcı unsurları. Kuzeye baktığımızda, Arktik bölgeye baktığımızda bir okyanustan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin hani yüz ölçümü olarak, şöyle bir gözümüzde canlandırmak istersek, Yaklaşık 20 kat, yani 20 tane Türkiye'yi harita üzerinde yan yana getirin. Arktik okyanusu oluyor ve bu Arktik okyanusu deniz buzlarıyla kaplı. Hala kuzey bölge, güneş ışınları, deniz buzlarının bulunduğu alan bu zaten bilgisine sahip olduğumuz bir durum. Güney'e baktığımızda ise kuzeyin tam tersi güney bir kara parçası. Antarktika dünyanın beşinci büyük kıtası. Ve yine yüz ölçümü yönünden gözümüzde canlandıralım. Türkiye'nin yaklaşık 17 kat büyüklüğünde bir kara parçası ve etrafında bu kara parçası büyüklüğünde de deniz buz oluşuyor. Ama şunu tabii bu bağlantıyı kurmam gerekir ki biraz önce bahsettiğim işte o deniz buzları hem kuzeyde olsun hem güneyde olsun iklimimizin omurgası, temel taşı. Deniz buzları kuzeyde oluşurken okyanus akıntıları meydana geliyor. Çünkü buz oluşurken tuzu bünyesinde barındıramıyor. Ve bu tuz salınımı ile beraber derin akıntıyı oluşturuyor. Ve akıntı da meydana gelirken okyanusların ısısını atmosfere salınımını gerçekleştirip aslında bizim atmosferin soğuk hava etkisi altında kaldığımızı engelliyor. Yani aslında basit bir denklem. iklimin çok temel dengelerinden biri. Siz tuz dediniz, ben hiç onu düşünmemiştim. Hep buzlar eriyor, tamam deniz yükselecek ama peki tuz dengesi derken akıntıları nasıl oluşturuyor bu? Şimdi aslında bunun sunumlarımda da çok anlatıyorum. Çok basit bir şekilde aktarayım. Kar yağdı, buzlanma oldu. Belediyelerimiz ne yapar? Tuz. Aslında neden? onu eritmesi anlamında. İşte aynı şey. Okyanuslarda buz donarken tuzu bünyesinde bulundura barındıramayacağı için o tuz salınıyor. Salınınca ağırlığıyla beraber bir derine doğru yoğunluk oluşuyor yoğunlukla da ister istemez kuzeyden güneye bir akıntı göçü oluşuyor. Yani akıntının asıl amacı tuz. Ben bunu e, bilmiyorum. Evet, aynen. Bağlantısı hakikaten çok ilginç. Ve bu tuzun salınımıyla oluşan akıntılar sayesinde bir iklim dengesi oluşuyor. Yani atmosferin soğuk hava etkisiyle yeryüzünün sıcak havası arasında bir etkileşim. Ama kuzeydeki deniz buzları maalesef şu an üçte bir oranda erimiş durumda. Üçte bir kalıcı yok oldu. Türkiye'ye kadar bir bölge erimiş durumda. Ee, yok oldu ve kalıcı yok oldu. Bunu da biz uydulardan bakabiliyoruz, uydu görüntülerinden. Özellikle 1970'li yıllardan bugüne, kuzeydeki deniz buzlarına günlük verilerle baktığımızda e, üçte bir oranında deniz buzunun yok olduğunu görürüz. Aslında deniz buzuyla karasal buz arasında da ufak bir fark var. Lütfen onu da dinleyelim sizden. Karasal buz, aslında o da yine çok basit bir şekilde anlatalım. Bir su bardağının içine buz attığınızda ne olur? Ağzına kadar suyla dolu. Buz attığınızda o su taşar. Çünkü dışarıdan entegre bir buzdur. E, karasal buzlar da öyle. Karaların üzerinde kümelenmiş ve e, oluşmuş buzullar koptuğunda okyanuslara, denizlere entegre oluyor. ...ve haliyle deniz suyu seviyesini yükseltiyor. Ama deniz buzu... ...denizde donuyor ve eriyor. Yani aslında denizin kendisi... ...okyanusun kendisi donuyor ve eriyor. Yani o sebeple deniz buzunun erimesi... ...deniz su seviyesini arttırmıyor... ...ama azalan deniz buzları yüzünden... ...iklimimizdeki bu ekstrem hava koşullarını maalesef yaşıyoruz. Yani kuzeydeki deniz buzu... ...güneydeki de karadan eriyen buz bir şekilde dünyanın dengelerini bozuyor. Peki bilim insanları kutuba gidip ne yapıyorlar? Araştırmalar da. O araştırmalar ne arıyorsunuz orada? Evet, aslında kuzeydeki deniz buzlarına bir dikkat çektik. Ama güneye inelim, Antarktika'ya gidelim. Altıncı ulusal Antarktika bilim seferimizi tamamladık. Altıncısı, ona geleceğim. Altıncı Bayağı bir rakam artmış. <gülüyor> Bu rakamlar orada. her sene yükseliyor. Altıncı seferimizi de tamamladık. E, tabii Antarktika kıtasını. Kıta olarak baktığımızda ve biraz önce ifade ettiğim karının üzerinde kümelenmiş buzullara da baktığımızda şöyle ifade edeyim. Aslında en yüksek seviye 4000 metrelere ulaşıyor. Ve bu 4000 metrelik buzul tabakası aslında katman katman, yıllar yıllar yıllar ki bu hani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl değil. Kaç yıl mesela? Yüz binler 100 ve hatta milyon yıl öncesinden bahsettiğimiz katmanlar. Her sene yağın karla beraber donuyor ve katmanlar oluşuyor. Antarktika'da özellikle bu 4000 metre en yüksek yaklaşık değer olarak veriyorum tabii. Bu karasal buzda, buzullarda dünya ülkelerinden bilim insanları bu buzul karotlarından örnekler alıyorlar. Ve şu ana kadar yaklaşık 3000 metre derine inildi. 3000 metrenin en derininden alınan bu tabaka bizi yaklaşık 800 bin yıl öncesine götürüyor. Atmosfer yani, nasıldı, hayvanlar neler yaşıyorlardı, ne yapıyorlardı? İçinde donmuş her türlü veri, bilgi bizi o kadar yıl öncesine götürüyor. Aslında baktığımızda evet kuzeyin bir iklim dengesi var ama güney kıta üzerindeki bu buzullar bizi dünyanın geçmişine götürüyor. Onun için biz oraya gezegenin kara kutusu diyoruz. Yani bizim... ...geçmişteki evvelende özellikle atmosfer olaylarıyla ilgili çok kıymetli verileri e, hanesinde, hazinesinde bulunduruyor. Uçakların nasıl kara kutuları varsa dünyanın da kara kutusu e, bu bölgeler e, ve sizlerin yaptığı araştırmalar. Peki e, bunları tabii sormak istiyorum size. E, fosil yakıtların ağırlıklı kullanılması, bir iklim değişikliği söz konusu... İşte Mart ayının e, yağın karlar, şunlar bunlar çok farklı değişimler var. Bununla ilgili insanlık kutuplarda mı acaba kurtuluşunu arıyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Veya yarın bir gün bir iklim felaketi olduğu zaman kutuplara doğru mu gideceğiz acaba? Aslında çok kıymetli bir soruya değindiniz. E, çünkü şöyle ki... E, İklim dengesi bozuldukça ve bu sıcaklık dengeleri ister istemez ilk başta e, küresel ısınma diye isimlendirdik. Sonra değişiklik dedik. Neden? Çünkü bazı bölgelerde ısınma, bazı bölgelerde soğuma, bazı bölgelerde ekstrem hava koşulları ile karşılaşıldı. Ama şu anki tren hep bize şunu gösteriyor ki hava sıcaklığı artışta. Biliyorsunuz özellikle Paris e, iklim anlaşmasında da işte sıcaklık değerlerinin belirli noktalarda durdurulması sabitlenmesi ve e, bu e, bunları yaparken de en başta mücadele edilecek tüm kap, e, kavram, kavramları sera gazı etkilerinden bahsederek e, ilişkilendiriyoruz. E, Antarktika ya da kuzey ya da güney, ister Arktik olsun ister Antarktika olsun, iklim değişikliğinin ısınmasından en etkilenen bölgeler, etkilendikçe de dünyayı en etkileyen bölgeler olarak şu an, Çıkamayacağımız bir döngüye girdik. Aslında pozitif bir döngü. Covid gibi düşünebilirsiniz. Covid'de de pozitif olduğunuzda aslında olumsuz ya. Aynı şey burada da geçerli. Iklimin bu değişikliğindeki girdiğimiz pozitif pozitif loop aslında bizi bizim sonumuzu getiren bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü ısınma daha çok buzulların erimesi, eriyen buzullardan ziyade. Daha çok ısınmaya doğru e, evriliyoruz. E, sera gazına yönelik tabii ki işte sanayinin e, getirdiği noktalar, karbondioksit miktarları. Buralara baktığımızda ki biraz önce yine ifade ettiğim e, 3000 metreye indiğimizde ve bu buz karotu aldığımızda aslında bir 800 bin yıl ve neredeyse 1 milyon yıl önce donmuş bir buz kalıbının içindeki karbondioksit miktarına bakabiliyoruz. Çok, e, e, birimi çok önemli değil, e, part per million ppm olarak geçiyor, milyonda bir partikül. Ama onu şey olarak değerlendirelim, bir birim olarak değerlendirelim. Başka veri yok elimizde. Elimizde başka yani. veri yok. E, 800 bin yıl önce 220 ppm değerlerindeki ve ona çok basit bir şekilde diyorum ki bir karbondioksit battaniyesi düşünün. Daha önce battaniye bu kadar birimdeydi, şu anki ölçtüğümüz değerler 420. Yani bu battaniye kalınlaştı, bu battaniye nerede? Atmosferde. Haliyle bu atmosferdeki battaniyeden şiddetle giren güneş ışınları dünya tarafından absorbe ediliyor. Bütün yüzeyleri tarafından, denizleri, okyanusları, nehirleri, karasal alanlarda, dağlık alanlar, her türlü alan tarafından absorbe ediliyor. Kullanılmayanın aslında geri yansıması, atmosfere yansıması lazım ama neyle çatışıyor? İşte bu karbondioksit battaniyesine çarpıyor. Ve geri dönüyor. Yani bu battaniye ile yeryüzü arasında sıkışmış bir ısı var, sıcaklık var. Haliyle çıkış yapamıyor. O sebeple zaten biz bu sera gazıyla mücadele kavramının üzerine gidiyoruz ki bu atmosferde biriken gazlar seyrelsin ve dünyada sıkışma, yani sıkışmadan çıkması gereken ısının da çıkması gerekiyor. Yani kurtuluşumuz o e, karbon battaniyesini biraz inceltmekte. İnceltmek. Peki umutu var tabii. mı? E, tabii ki var. Özellikle dünya ülkeleri e, çok ciddi anlamda e, iklim politikaları e, tasarlıyorlar, derliyorlar ve uygulamaya koyuyorlar. E, tabii ki biz burada hem Türkiye olarak hem de tüm dünya olarak yapılması gerekenlerin tek tek takipçisi olmak ve bu konuda neler yapılıyorsa çünkü Dünyanın bir başka örneği yok. Dünyanın başka bir alternatifi yok. Evet böyle hadi çok e, keyifli bir şekilde şu an işte alternatif gezegenler. İşte diğer gezegenlerdeki madenler, e, onları araştıran uydular, e, yörüngelere giren uydular şeklinde e, çalışmalar yapılıyor ama dünyanın hakikaten alternatifi yok ve bizim tekrar özellikle bir eşik noktası. Nedir eşik noktası? İşte yokuşu çıkarsınız. Yokuşu zor tırmanırsınız, ama tırmanıp o eşliği geçtikten sonra ondan sonrası yokuş aşağıdır. Onun ne geri dönüş vardır? E, yokuş aşağıda daha hızlı gidersiniz. Şu an yokuşu tırmanıyoruz. Önemli olan eşik noktasına geçmemek. Bunu hem sektörel, hem bireysel, hem devletler olarak yeni yeni belki de e, kuralları hayatımız hızlıca geçirmemiz gerektiğini anlıyorum ben bunlardan. Evet. Siz ilk olarak kutuplara gitmeyi nasıl hayal ettiniz, nasıl hayata geçirdiniz, biraz onu dinlemek isterim ben. Tabii ki. Aslında bilim insanı olma hayalim ve hedefim yoktu. Ta ki üniversitede dördüncü sınıfta. Siz harita Harita mühendisiyim. Uzaktan algılama dersimizi, yurt dışında doktorasını bitirmiş gelmiş bir hocamız vardı. Ve o kadar heyecanlı ve güzel bir şekilde... Yurt dışında edindiği tecrübeleri aktarırken gözlerindeki ışık beni hakikaten çok etkilemişti. Uzaktan algılama görüntüleri, dünya yüzeyine bakıyorsunuz, gidip ulaşamadığınız noktalara uydu verileriyle, görüntüleriyle cevaplar bulabiliyorsunuz. Beni hakikaten çok etkiledi. Tabii üniversiteyi bitirdikten sonra bir kendime hedef koydum. Ee, yüksek lisans yapacaktım ve uzaktan algılama görüntüleriyle yeryüzeyinde herhangi bir konuyu araştırıyor olacaktım. Aslında ilk e, isterim bu şekilde başladı. Ee, yüksek lisansımda o zamanlar deniz yüzeyindeki petrol kirliliğini, uydu görüntülerini, tespiti konusunda çalıştım ama tabii bu benim için hakikaten dipsiz bir kuyum. Çalıştıkça da daha çok heveslendiğim bir konu haline geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde e, doktora çalışmamı yapmak için gittiğim dedi. E, San Antonio kentinde, e, Teksas Üniversitesi'nde. Petrolün e, merkezi, merkezi, <gülüyor> <polislerin> merkezi, evet. <gülüyor> Aynen öyle. E, uzaktan algılama çalışması yapan bir e, hoca ile iletişime geçtim ve e, randevulaştık. Gittim, oturdum hocam dedim. Ben bir şekilde hani uzaktan algılamayla devam etmek istiyorum ve tecrübem de var. E, hocam bana şu soruyu sordu. Burcu, hani iki çalışma konusu düşünüyorum. Bir tanesi Antarktika, diğeri Mars. Şimdi bir harita mühendisi olarak şunu düşündüm. Mars'a gitmek <gülüyor> biraz işin, uzay galiba. Giriyor işin içine, <gülüyor> konu farklılaşıyor. Konu farklılaşıyor. Yıl bir de 2005. Yani harita mühendisi olarak biz uydu görüntüleriyle çalışıyoruz ama yersel ölçümler de bizim için çok kıymetli. Şöyle bir durdum düşündüm. Dedim ki yıl 2005, Mars... Yersel çalışmalar için hem çok gençsin, hem de ilk tecrübe. <gülüyor> <Yani> biraz <gülüyor> daha ulaşılabilir yerlere yani, doğru geçelim. Aynen. İlk kurban sen olma ama Antarktika en azından harita üzerinde işaret edebileceğin, gidebileceğin bir de iklim değişikliği. Yani konu 2005 yıllarında var mı yok mu, bilim insanları tarafından işte... Ee, bilim insanlarında bile bir ayrışma olmuştu var yok arasında. Her var. zaman geleceği görmek için bilim insanlarına ben bakıyorum. Onlar çok uzun yıllar önce ne olacaklarını kesinlikle. teorileriyle ispatlarıyla ortaya koyuyorlar. O yüzden bence çok doğru bir seçim. Kesinlikle bilimin masada kesinlikle olması lazım. Orada tabii alternatif tercihi ile beraber ve oradan sonra çok hakikaten çok çalıştım. Çok kurcaladığım neler yapabileceğim konusunda uyguladığım, kullandığım, yeni NASA'nın uydularında tıkandığım noktalarda NASA'daki bilim insanlarına yazdım. Deniz buzları konusunda çalışıyordum. Antarktika dünyadaki bütün doğa yöntemlerle iletişime geçtim ve çok ciddi bir network'e ulaştım. 2006 yılında ilk Antarktika seferine katıldığımda... bir şeyden sonra gittiniz, <gülüyor> evet. Evet, 2006 yılında da ilk sefere katıldığımda o deniz buzlarını, uydu görüntülerinden... Görürken işte siyah beyaz görüntüler, ayrıştırmaya çalışıyorsunuz, kara parçası mı, deniz buzu mu, kendi gözlerimle gördükten sonra… Ne hissettiniz ilk böyle gördüğünüz zaman, herhalde ee, gemiyle ilk o, e, geliyorsunuz oraya? E, tabii gemiyle intikal ediyorsunuz deniz buzları e, alanına, tabii ilk başta deniz buzları yok, bir okyanus Drake pasajını geçiyorsunuz, çok tehlikeli bir e, geçit, bütün okyanusların birleştiği e, çok e, hakikaten zorlu bir geçit. Geminin üzerindesiniz bir buz kıran gemisi. Orada bir hem mürettebat var hem bilim insanı var. Zorlu bir bekleyiş var başta. Ama ben kendi konumla ilgili o deniz buzlarına ilk ulaştığımda e, hani o yer çekimini keşfetmiş <gülüyor> bir bilim insanı gibi. Deniz buzlarını ilk gördüğüm dakikadan hayran kalıp tabii çalışmaya başlamanın da keyfiyle e, 7-24 ayakta çok uzun süre vakit geçirdim. Ve sizi tabi çok etkiledi. Kaç oldu, kaç sefer oldu bölgeye gidişiniz? Benim yedi sefer oldu. Yedi sefer oldu. Daha da gitmeyi nasip olsun diyelim size. Evet, i̇nşallah. Ee, ben şeyi sormak istiyorum. Tabi ki, e, bir kutup çalışmaları yaklaşık 200 yıldır sürüyor. Biraz biz Türkiye olarak geç mi kaldık bu çalışmalarda? Çünkü son yıllarda da o açığın kapatılması için çok ciddi bir çaba var. Ee, geç mi kaldık? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet. Aslında başlanmış hiçbir şey geç kalmış değil, En azından yakalamak lazım onu ama. Ne kadar güzel söylediniz. Aslında geç kaldık vazgeçelim demektense bulunduğu noktadan yakalamak bence çok kıymetli. Bir de ister istemez 1800'lü yılların sonundan itibaren Antarktika'nın keşfinde bulunmuş ve hatta tırnak içinde söylüyorum. Hakik'te aslında bulunan ülkeler bir kenara. Şu an Antarktika'da bilimsel çalışma yapan 54 ülke mevcut. Yani bu ülkelerin arasında geç girdik, geç kaldıktan ziyade belirli bir noktadan yakalamak ve siz Antarktika'nın neresine giderseniz gidin belki de orada ilk siz varsınız. Çünkü çok büyük bir e, alandan bahsediyorsunuz ve yapılan her çalışmanın çok kıymetli özgün değerleri var. Bu sebeple özellikle bizim 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Himayesi'nde, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın uhdesinde, ilk üç seferini İstanbul Teknik Üniversitesi'nin koordinasyonunu koordinasyonunda tertiplediğimiz, sonraki dördüncü, beşinci, altıncı seferlerde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda tertiplediğimiz çok kıymetli bilimsel seferlerimiz mevcut ve özellikle bu biraz önce ifade ettiğim ülkelerle bir araya geldiğimizde sahada yaptığımız çalışmalardaki çok ciddi alanda elde ettiğimiz veriler ve gücümüzle masada da çok kuvvetli hale geldik ve diğer dünya ülkelerinin Türkiye'ye bakışı şu. 100 küsür yıldır bu çalışmaların içinde olan ülkeler ve totalde ulaşılmış ülkelerin %40'ının önüne geçti Türkiye. Bu bence bizim kendimizin ifade ettiği değil. Diğer dünya ülkelerinin ortaya koyduğu bir değer ve bence geç kalmışlıktan ziyade diğer ülkelerin yapmış olduğu yanlışlardan da öğrenimle biz çok ciddi yol kat ettik. Türkiye gözlemci statüsünde bildiğim kadarıyla Peki böyle bir insanımızın her zaman benim de hayalim var. Ne zaman bir gözlem, bir deney merkezimiz olacak mı kutupta? Bununla ilgili çalışmalar var mı? Ee, aslında şöyle e, çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Antarktika bir kara parçası ama hiçbir dünya ülkesine ait değil. Ülkelerin bayrakları altında yönetiliyor. Bilim Antarktika sadece çalışmalar çabalıyor. yapılıyor. Aynen. E, e, barış ve bilime adanmış ve bu bayraklar e, altında danışma ve gözlemci statüsünde olan ülkelerce bir e, yönetimi var. Biz gözlemci statüsündeyiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Tabii ki temel hedef bizim de danışman statüsüne geçip Antarktika'nın geleceğiyle ilgili bütün karar mekanizmalarının içinde olmak. Çünkü hakikaten şu ana kadar yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarda gelinen noktalar. Bilim insanlarımızın hedefleri. Özellikle Teknofest için ifade edebilirim. İlk Teknofest'te geçen sene bir kutup, liseler arası kutup yarışmasına gelen... Kaç kişi katıldı o yarışmada? Binin üzerinde. Binin üzerinde. Baş, demek, Burma, demek ki gençlerimizin yani. ilgisi bu konuyla ilgili... Hem de muazzam. Hem de muazzam. Neyse. Bu sene yine ikinci çağrıyı açtık. Öğrencilerimiz... Gençlerimize tarafı... de diyelim o yarışmalara ilgi çok büyük. Daha da ilgi gösterin ki... Sizin geleceğinizle ilgili çalışmalar için bir ışık olsun o bir yol olsun. çünkü sizler gibi çok değerli bilim insanlarıyla orada sorular soruluyor, değerlendirmeler yapıyorsunuz. Allah gençlerimiz bu fırsatı kaçırmasın diyoruz. Kaçırmasınlar. Biz de el vereceğimiz gençler bekliyoruz hakikaten. Bizler bir yere kadar getireceğiz ama ondan sonra muhakkak bayrağı devredeceğiz. Bu kadar heves, bu kadar hakikaten öğrencilerimizin ilgisi ki sadece belirli bir alanda da değil. Fiziki alanda olsun, canlı bilimleri alanında olsun, yer bilimleri hatta sosyal bilimler alanında olsun. Çünkü neticede hiçbir dünya ilkesine ait olmayan bir kara parçası. Kuzeye baktığınızda kuzey ülkeleri Kanada, Rusya, Amerika ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle çevrili bir Antik okyanusu. Sosyal anlamda da çok kuvvetli alanlardan bahsediyoruz. Öğrencilerimiz çok hevesli. Aslında bu güçler bize, bu sahada elde ettiğimiz güçler masada da çok ciddi güç veriyor. Yani şimdi bir de tabi diplomasi tarafı var. Yani e, masaya oturdunuz, bu bir devasa bir parça, e, birçok herkes hak iddia edebilir ama... Biraz diplomasi galiba bilimle konuşuyor burada. Bilimle konuşuyor. Bilim insanları hep ön safta. Bu çok önemli. Hak iddiaları konusunda haklısınız. Özellikle yedi hak devlet var. E, keşiflerinde bulunan ülkeler. Kuzey Avrupa ülkelerinden var. E, ama ister istemez barışa ve bilinme adanmış bu kıtanın. Yine bilim insanları tarafından. E, barışla e, geleceğe ışık tutması. Buyur. geleceği nasıl ışık tutuyor? O da... Geçmişi çalışarak bu geçmiş ne, ne zamanlara dayanıyor? Milyonlarca yıl öncesine Orayı kaybedersek dünyayı kaybetmiş anlamına Kesinlikle. geliyor. Ben oradaki çalışmalarda aslında Türkiye'deki savunma sektöründe geliştirilen bazı teknolojilerin bilim amaçlı sizlere verildiği şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi Havelsan'ın mesela GNSS sistemi, TÜBİTAN'ın keza aynı şekilde katkısı var, ASELSAN'ın keza aynı şekilde katkısı var. Bu son seferde biraz o... Konular öne çıktı diyelim. E, sormak istiyorum nasıl onları çünkü genellikle bunlar askeri sistemler işte usul pirlik başka yerde kullanılıyor. Aselsan'ın telsizleri başka yerde. Havelsan'ın mesela Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen bir sistem. Hmm. Nelerden yararlandınız biraz onları anlayabilir miyiz siz? Tabii ki aslında bizim için çok kıymetliydi e, verilen destekler. E, milli teknoloji hamlesi kapsamında. E, Havelsan'ın, Aselsan'ın, Tübitaksagen'in e, bilim insanlarının 6. Ulusal Sefer'e teslim etmiş olduğu ürünler çok kıymetliydi. Birincisi başta e, Antarktika'da şöyle bir ortam var. Yani tabii herkes anında gözünde canlandırabilir ama kara parçası, üzerinde buzullar, deniz buzu, göreceli, e, buz dağları... Uçan kuşlar, hani böyle sadece objeleri tanımlamaya çalışıyorum. Yani penguenler. Penguenler. Evet. <gülüyor> penguenler. Yani kendinize referans alabileceğiniz, işte A marketten sağ dön, <gülüyor> B caminin yanında gibi bir, Orası için Cep telefonu çekiyor mi? mu? Hayır, <gülüyor> uydu, şeyin içerisinde <gülüyor> yetişmiyor. Çersi, yetişmiyor. Yani Kesinlikle. Şimdi nasıl iletişim kuracaksınız? Aynen, yani acil bir durumda. Sizin konumunuzu belirleyemediğimiz sürece o acil durumun size ulaşması mümkün değil. Tabii bunu uydularla sağlıyorsunuz ama biraz önce harita mühendisi olarak o yersel sistemlerin önemine bahsetmiştim. Yersel gözlemlerin önemine değinmiştim. Yine aynı şekilde dünyanın kurduğu bir e, global e, uydu e, sistemi yersel olarak konumları doğrulayıcı bir şekilde kurgulanmış. Orada bir ağ var, GNSS A var. Havelsan tarafından geliştirilmiş GNSS. Bakıyoruz, deriz politikleri için yapılan bir sistemi siz aslında karaya konuşlandırıp e, bir şekilde bu sisteme dahil dahil ettiniz. Ben evet. test ettiniz. Kesinlikle. Nasıl sonuçlar? Ee, i̇lk sonuçlar hakikaten çok önemli. Çok güzel veriler elde ettik. Ee, bilimsel olarak muhakkak çok ciddi noktalara taşıyacağız. Bilim insanı olarak e, tabii ki tek baktığımız, en öncelikli baktığımız nokta bilimsel noktalar. Ee, ekipmanımızın özellikle denenmesi, ilk verilerin alınması ve gelecek senelerde toplanacak veriler bizim için çok kıymetli. Özellikle ye yerel olarak ulusal olarak e, kurgulanmış bu ekipmanın e, dünya ağına eklenmiş olması da bizim için çok kıymetli. E, i̇ster istemez bu öncelik ve bizlerin yaptığı bu çalışma ileride dünya ülkelerinin bu GNSS ekipmanının tercih etmesi anlamına da gelecek. Onun için bizler için büyük gurur. Bu arada Havayistan'da belki yeni bir pazar şansı, pazar şansı. açılacak. Evet. E, bir de tabii ki e, Bunlarla ilgili Havelsan'ın bir başka önemli konusu simülasyonların yazılması, edilmesi. Ee, gelecekteki çalışmalarla ilgili kutup e, bilim seferleriyle ilgili bir işbirliğimiz olacak mı? E, aslında biz düşünüyoruz, bizim için çok kıymetli. Yine uluslararası pazarda da kıymet bulacak bir e, konu hakkında görüştük. Aslında şöyle, işte Antarktika'ya gidiyoruz e, İstanbul'dan baktığımızda 14 bin kilometre uzaklıktaki bir noktaya. Çok ciddi bir lojistik operasyon yapıyorsunuz ve lojistik operasyonlar bir şekilde ekipmanlar olsun, gıda olsun, bilimsel malzemeler olsun buradan gönderimi sağlanıyor. Çok meşakkatli süreçler çünkü çok uzak bir noktaya lojistik planlama yapıyorsunuz. Ama aynı zamanda insanların da hazırlanması lazım. Gemi koşullarında nasıl davranacaklar? Karaya ayak bastıklarında nasıl Bileşim davranacaklar? Birleşik salgın döneminde. Yani oraya hastalık aldım. taşımak, bilim insanları var orada bir steril bir ortam var. Kesinlikle. Çok da Antarktika'yı COVID'siz tutmaya çalışsak da her karda yayıldı. Biz çok şükür seferimizi COVID'siz tamamladık. Ama özellikle bu simülasyon sistemini karaya kıtaya gidecek bilim insanların özellikle hazırlık aşamalarını simüle edebileceğimiz bir sistem bizim heveslerimiz, hedeflerimiz arasında. Yani Havalesan aslında işte uçak, helikopter, kara sistemleri, deniz sistemleri simülatörlerinin yanı sıra bilim insanları için de belki de bir kutup simülatörü yapacak evet. ve sizlere bu anlamda getirdiğiniz verileri değerlendirecek bir yazılım, bir eğitim amacı olarak sizlere sunacak. Evet. Biz tabii kutuplara baktığımız zaman benim hep penguenler geliyor, bir de kutup ayıları var. E, penguenleri görebiliyor musunuz? Böyle bir kural, nasıl doğal hayat orada e, saklanıyor mu? Onlarla ilgili de bir şeyler duymak isterim evet. sizden. Tabii ki kutup ayısı demişken, onun bir altını iki kere çizelim. Kutup ayılarıyla ile penguenler hiç tanışmadılar bu arada. Hani hep görsel... Hep bir kutup ayısı ve yanında bir penguen, bir penguen görüntüsü. Evet, hep görsellerde öyle olur ama tabii ki e, kutupların vazgeçilmez iki e, ana karakteri. Kutup ayıları ve penguenler. Kutup ayıları yalnız Kuzey'de yaşıyor, Arktik'te yaşıyor. Penguenler de Güney'de, Antarktika'da yaşıyor. Önce bu ayrımı yapalım. Ben İki özellikle küçük kızımı çocuğu... anlatacağım bunu. <gülüyor> çok güzel. Gençlerimiz, çocuklarımız çok iyi biliyorlar bu arada. Hakikaten ekosisteme muazzam e, hakimler ve e, çok güzel hani penguen konusunda da çok bilinçliler. Penguenler konusunda yalnız şöyle sahada bir durum var. Bir 5 metre kuralımız var. Penguenlere biz 5 metreden daha fazla yaklaşamıyoruz. Çünkü biz onların doğal ortamına giriyoruz. Ev onların evi, ortam, doğal yaşam ortamı onların. Biz dışarıdan gelenleriz. İster istemez, ister ayaklarımızdaki işte taşınmaması gereken, mesela solüsyonlarla özellikle çektiğimiz her türlü görüntüde, belgeselde de bunların dikkat çekmeye çalışıyoruz ki, biz herhangi bir şey taşımayalım kıtaya. Onun için özel solüsyonlarla muhakkak ayaklarımızı ayakkabılarımızı yıkadıktan sonra karaya ayak basıyoruz. Bir 5 metre kuralı var ki bu 5 metre kuralına muhakkak uyuyoruz. Çünkü onların doğal ortamında onları rahatsız etmememiz gerekiyor. Böyle heykeli falan da görünce acaba buraya gel gelince Gebze'nin penguen bizi karşılar gibi <gülüyor> ama ben özellikle bunu kızıma anlatmak istiyorum. Evet. Siz aynı zamanda e, bilim insanı olarak da e, halkımıza, çocuklarımıza bir rol modelsiniz. E, ben demin dediğiniz rakamı duyunca Teknofest'te bin e, öğrencinin katıldığı sadece kutup konulu bir yarışma bile benim çok ilgimi çekti. Peki ileride ben kutuplarda çalışmak istiyorum, bilim insanı olacağım diyenlere ne öneriyorsunuz? Bize gençler hakikaten akın akın bizimle iletişime geçiyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü zamanda ben de aynı şekilde üniversitede doktora öğrencisiyken kutuplarda çalışma yapan bilim insanlarıyla, doğayan insanlarla iletişime geçerek buralara geldim. Onun için bizimle iletişime geçen her öğrenci, her birey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 özellikle mesaj verilmesini istediklerinde ben özellikle Nobel ödülü diyorum. Yani başta tabii ki Türkiye'den Nobel ödülü almış bilim insanı sayımız Aziz hocamıza bakıyoruz. Hakikaten bizim için çok kıymetli. Ben sayısının daha çok artmasını istiyorum. Tabi bir de kadın cephesinden baktığımızda kadın Nobel ödülü alan sayısı da dünyada yok. Neden bunu bir kutuplar üzerine araştırma yapan bir bilim insanımız almasın? Ee, ne mutlu olur? Ne mutlu olur? Evet. Çünkü görünen şu ki ilgi gerçekten yüksek. Son olarak da sorum biz tabi kutuplar soğuk buz karlar tipiler yağıyor bir küp beyaz bir kütlenin üzerinde çalışıyorsunuz kıyafetlerimizi sormak istiyorum ee, biz tabi bu araştırmalar yapıldığı zaman kış aylarına denk geliyor ama galiba güne kure, yarım kürede yaz dönemi. Hangi sıcaklıklarda görev yapıyorsunuz orada? Burada da sizin giydiğiniz hı hı. E, kıyafetiniz var. Aslında şöyle, Antarktika'nın yazında gidiyoruz deyince gözlerimizde böyle e, harika bir yaz havası <gülüyor> belirmemesi mesela. Denize <yani>. gireceğiz, şezgoluklar <gülüyor> falan yok tabii ki. Hiçbiri yok. E, biz bugüne kadar eksi 15'i ölçtük e, ama tabii rüzgarla beraber... Rüzgarla sessiz... ne kadar esiyor orada? Çok, Çok şiddetli. Çok şiddetli rüzgarlar var e, ve e, hissedilen eksi 30'lar, eksi 40'lar. Tabii sahada çalışmaları yapmak için de uygun koşulları e, sağlamanız gerekiyor ve en önemli koşulda kıyafet ve gıda ile yaratıyorsunuz. Kıyafetin özellikle katman katman olması çok önemli. Terlememeniz gerekiyor. Terlemek oradaki en tehlikeli kavramlardan bir tanesi. Çünkü terlediğinizde anında o soluğu daha fazla hissediyorsunuz. Annelerimiz der ya şöyle bir terlemeyin diye. Demek ki orası için çok önemli. Ancak terlemeyeceğiz. Valla sizde sabah kadar konuşabiliriz. Soracak gerçekten benim de çok sorum var ama süremiz biraz kısıtlı. Bu keyifli sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz ve gençlerimizi teknofestteki yarışmalara o ilk bilgilerini ilk çalışmalarını yapsınlar diye de davet ediyoruz. Hocam çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum dahil ettiğiniz için. Çok sağ olun. İşte aklımda kalanlar. 1. Kutuplar dünyamızın kara kutuları. Geçmişte orada, gelecekte orada. 2. Türk bilim insanları bu konudaki çalışmalarını hızla arttırıyor. 3. Türk savunma sanayi şirketlerinin, kurumlarının ürünleri buralarda, kutuplarda yapılan çalışmalarda kullanılıyor. 4. Özellikle Teknofest'lerde kutup yarışmaları var ve gençlerimiz bu yarışmalara büyük ilgi gösteriyor. Evet, bu programımızda kutuplar dünyasına beraber baktık. Gelecek bölümde farklı bir konukla görüşmek üzere.